Gençler, selamünaleyküm. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Valla e, yani emin olun 15 dakikadır yayına nasıl girişi yapayım diye böyle bekliyorum yani karşınızda. Canlı yayın e, yapmak kolay değil neticede. Ha, belki yüzlerce canlı yayın yapıyorsunuz ama her defasında böyle bir heyecan e, oluyor. Öyle e, söyleyelim. Şöyle bir dörtlükle başlayalım. Hem bir heyecanımıza atmış olalım arkadaşlar. Hakikat, merkezde çalışanı bilelim. Alime, cahile tam hakkını verelim. Lanet etmesinler, bizden sonrakiler bizlere insani vazifemizdir. Hakkı takdim sizlere. Evet, yani şu dünyada gerçekten en önemli şeylerden birisi e, hoş seda e, bırakabilmek ve Allah'a e, layık bir kul olabilmek e, arkadaşlar. Yani öyle e, söyleyelim. Bir de e, geçmiş ile e, gelecek arasında yaşayan insanlar bu hayatta mutlu olamıyorlar e, arkadaşlar. Öyle e, söyleyeyim. Yani anın yaşamanız e, gerekiyor. Yani e, ben bakıyorum mesela böyle gelecekte işte hocam şöyle olursa böyle mi olur, şöyle olursa böyle mi olur diye bir dünya sorular geliyor. Ya e, izleyicilerimizden bir tanesi e, benim numaram bulmuş, e, günde dört kez, beş kez beni arıyor. Ya hocam diyor, e, ne olursunuz diyor, yani hakkınızı helal edin diyor, yalnız ben bunu kafaya takıyorum e, diyor. Tamam diyorum, yani emin olun bakın günde dört kez e, işte hocam gelecekte işte EKPSC'den şu puanı alırsam atanır mıyım? E, atanma şansım yüksek dediler bana diyor. Ben de evet atanma ihtimali yüksek ama kesin değil. Yani önemli olan senin yolunda bulunman e, diyorum. Yani e, gerçekten e, bu bağlamda yani anı yaşamak çok önemli e, arkadaşlar. Yani şu an alınan bir nefes varsa o nefeste e, umut vardır. Yani... Şu an yani sağlıklıysak, sıhhatliysek, psikolojimiz yerindeyse, halimiz vaktimiz yerindeyse arkadaşlar Rabbimize şükretmemiz lazım. Evet çok güzel konu başlıklarımız var. Böyle sizleri heyecanlandıracak öyle söyleyelim. Öncelikle Allah bin kere razı olsun devletimizden. Yani Rabbim devletimizi başımızdan eksik etmesin arkadaşlar. Ben birçok böyle yurt dışı seyahatlerimde hep görüyorum yani oralarda böyle lider sorunu var, hükümet sorunu var, devlet sorunu var. Yani bunlardan dolayı ülke, halkı hep bir huzursuz arkadaşlar. Hamdolsun ben yani bizim ülkemiz emin olun cennet vatan. Yani engelli hatlarında dünyada çok iyi akabinde yani sosyal yardımlarda e, çok iyi. Ya e, geçen <gülüyor> bir izleyicimiz demiş ki, hocam demiş, vallahi sizin kanalınızı izlediğim zaman e, kendimi Finlandiya'da, Norveç'te, e, İsveç'te e, hissediyorum demiş. <gülüyor> Bunu nispet eder gibi söylemiş ama öyle. Yani bizim ülkemiz cennet öper arkadaşlar. E, öyle e, söylerim. Hemen konulara girelim. Yani böyle bir giriş yaptık, biraz heyecanımızda attık e, Allah'ın izniyle. Arkadaşlar e, ya e, biraz önce bir toplantıdan çıktım. Engelli bireyler özel sektörde işe girmiyor. Yani Türkiye genelinde böyle bir sorun var. Ya siz niye özel sektör denemiyorsunuz? Yani hayat sadece engel yani memur olmaktan e, ibare değil ki. Ya bakın ben en basit size şöyle söyleyeyim. Ben kendim de e, özel sektörde çalışıyorum. Emin olun bakın yani devletin çok üst düzey noktalarında da e, bulundum. Hiçbir zaman hayalim devlet memuru olmak olmadı ya. Ya ben bakıyorum böyle bizim e, engelli kardeşlerimize. Devlet memuru olmak için çıldırıyorlar böyle. Tamam devlet memuru olmak güzel, garantili bir şey tamam. Yani bunlar güzel neticede ama... Hayatta arkadaşlar tek bir alternatifiniz olmasın. Yani özel sektöre de girin, yani oralarda da fazla farklı meslekleri zorlayın. Ya mesela alırsınız devlet memurluğundan 5-10 milyar maaş, özel sektörde böyle ayda 15-20 milyar kazanan arkadaşlarım var benim. Çok rahat. Bakarsınız Türkiye'nin en başarılı bir iş insanı olabilirsiniz. Ya en basit acun mesela yani ne dip noktalarda yaşamış ama cesareti sayesinde özel sektörde de hep başarılı olmuş arkadaşlar yani özel sektörde işe girin başarısız olsanız da girin arkadaşlar bakın yani yani denemeden bir şey bilemezsiniz öyle söyleyeyim yani bende de, de bir öyle söyleyeyim öyle söyleyeyim diye bir, bu bir alışkanlık olmuş evet bakın Devrim niteliğinde bir çalışma olabilir yakın zamanda arkadaşlar. Bizler bunu hep söylüyorduk. Çok güzel duyumlar aldık. Öngörüler aldık. İnşallah Allah'ın izniyle arkadaşlar gelecekte bu gelir kriteri noktasında engellinin gelirine bakılabilir sadece. Yani şu anda ileriye doğru böyle bir düzenleme çalışmaları duyumunu aldık arkadaşlar. Bakın bu çok heyecan verici bir şey. Ben çok heyecanlandım. Yani hanede ailenin bütün gelirlerine değil yani engellinin direkt gelirine bakılması gerektiğini biz hep savunduk bu bağlamda. İnşallah Allah'ın izniyle arkadaşlar bu konuda çok muazzam böyle güzel gelişmeler var. Öyle söyleyeyim. İleride Allah'ın izniyle böyle bir çalışma çıkabilir inşallah e, diyorum. Dua edelim e, Allah'ın izniyle. E, yine Instagram'da e, çok güzel bir kampanyamız var e, arkadaşlar. Instagram'a engel, Engelsiz Medya TV yazdığınız zaman e, bu AKPSS atama tercihleri yakın zamanda yapılacak inşallah. Bu yaklaşıyor e, arkadaşlar arkadaşlar. Çetin Sarıgül hocamız bu konuda bir danışmanlık e, hizmeti verecek. E, takipçilerimizden, abonelerimizden 25 e, kişinin e, tercihinde e, o arkadaşlarımıza e, arkadaşlık edecek. Danışmanlık hizmeti verecek arkadaşlar. E, Instagram hesabımızın e, Engelsiz Medya TV ne yapılması gerekiyor? Peki şartları ne? E, Engelsiz Medya e, TV Instagram hesabımızı takip ediyorsunuz. E, iki arkadaşınızı etki ve bir hafta e, süresi var. E, bu kampanyanın e, arkadaşlar çok soruyorsunuz bize ya bu konuda hani hocam EKPSS tercihlerimizi beraber e, yapalım e, diyorsunuz. İnşallah ben de Çetin hocamıza yardımcı olacağım yani bu konuda. E, 25 kişi dedik yani 25 arkadaşımızın EKPSS atama tercihlerinde e, inşallah birlikte e, yapacağız. Birlikte gayret edeceğiz. E, öyle e, söyleyelim. E, bu konuyla ilgili Engelsiz Medya TV Instagram hesabımızda mutlaka e, takip edin e, arkadaşlar. E, siyasi partilerin gündemleri hep engelli bireyler. Yani bu inanılmaz e, güzel e, bir gelişme. Artık herkes engelli bireylerden e, bahsediyor. Yani ee, geçen ya biz şimdi hep sosyal yardımlardan, engelli haklarından bahsediyoruz ya. Geçen e, engelli olmayan bir birey girmiş ya demiş, o kadar çok sosyal haklar var ki demiş, emin olun e, kanalınızı özenir hale geldim e, demiş çok e, gerçekten tebessüm e, etmiştim e, buna da. Arkadaşlar e, bir de e, şu anki videomuzu beğenin yani bunu e, videolarımızı paylaşın ya. Ya bu kanal böyle 1 milyon aboneli olsun Allah'ın izniyle bu kanalımızda böyle Cumhurbaşkanlarımızı, yani bakanlarımızı, herkesi ağırlayalım. Yani sizlerin karşısınıza çıkartalım. Yani gidiyoruz mesela biz böyle diyoruz ki kanalımıza sizi konuk alacağız diyoruz. Yani şöyle bir bakıyorlar ya 20 bin abonesi var ne kadar azmış diyorlar. Yani arkadaşlar bu konuları destektirmeyin bize. Engelli öğretmenlerimizle ilgili e, böyle çok dedikodu var. Böyle ses kayıtları geliyor vesaire falan e, arkadaşlar. Engelli öğretmenler, e, öğretmenlerimizin alımı ile ilgili bir sayı yok. Bununla ilgili e, spekülatif haberlere gelmeyin. E, engelli öğretmenlerimizin e, platform başkanı Ahmet Güler e, kardeşimizi e, takip edin ve ee, engelli öğretmenlerimizle ilgili de Cumhurbaşkanımıza ulaşıldı. Sağ olsun var olsun e, Ahmet e, Başkanımız bu konuyu başardı e, Allah'ın izniyle. Gelecekte inşallah bu konuyla ilgili güzel gelişmeler e, olacak e, arkadaşlar. E, yine e, Ocak ayı itibariyle engelli aylıkları ve evde bakım maaşlarına büyük zam gelebilir e, arkadaşlar. E, bugün Cumhurbaşkanımızın askeri ücretle ilgili açıklamaları yani muazzam derecede böyle bir heyecan e, yarattı. Yani askeri ücretin böyle 8 bin civarında olacağını e, söylüyorlar. İyi yayınlar, iyi yayınlar arkadaşlar. E, çok teşekkür ediyorum. E, yani inşallah e, Ocak ayı itibariyle engelli aylıkları, evde bakım maaşları da e, çok güzel e, zamla olabilir e, diye umut ediyoruz. Aile destek paketi yardımı alanlar çocuk bileşimi yardımı da alacaklar muhtemelen onu da söyleyelim arkadaşlar. Bir de taşeronlara kadro geliyor arkadaşlar. Taşeronlara kadro gelmesi neden önemli? Çünkü yani kitlerde taşeronlarda bir dünya çalışan engelli arkadaşlarımız var arkadaşlar. Bakın bu çok önemli yani yaklaşık bir 90 bin civarında kit çalışanı muhtemelen kadroya geçecekler ve bunlar arasında da büyük oranda engelli kardeşlerimiz var arkadaşlar. Tabi bakın engelli kardeşlerimizin buradan kadroya geçmesi de yani EKPSS için çalışan arkadaşlarımızın da sayısını azaltmış olacak. Yani bu da önemli bir haber Evet, Engelsiz Yaşam Fuarı var İstanbul'da 1-4 Aralık'ta. Bu da Cumhurbaşkanlığının sponsorluğunda ve Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin öncülüğünde yapılacak arkadaşlar. Yani bu da çok önemli. Yaklaşık yani dünya ülkelerinden de muhtemelen buraya katılımlar olacak. Evet, yine arkadaşlar... Engelli bireylerin e, kamuya borçları siliniyor. E, bu da çok önemli bir e, haberdi e, bugün. E, yaklaşık 163.572 e, engelli kardeşimizin e, borcu silinmiş olacak. Yani inşallah e, arkadaşlar burada engelli aylığından dolayı ceza yiyen e, çok engelli arkadaşlarımız da var. İnşallah e, bu borçlar da silinir e, diye umut ediyoruz. Tabi Elektrik, doğalgaz borcu olan e, kardeşlerimizin e, yani ne olacak? E, borçları silinecek. E, bu da önemli e, bir söz. Yine e, Diyanet İşleri alımlarında e, hafızlık alım şartları kaldırılmalı e, diye çok e, talepler var. Arkadaşlar bu konuyla ilgili de Diyanet İşleri Başkanlığı'na da e, sesleniyoruz. E, öyle söyleyelim. Evet, engelli bireylerin önceden kalan vergi borçları da silinecek mi? İnşallah Taner Bey Allah'ın izniyle silinsin tabii. Yani e, bu konudaki e, temennimiz bu. Arkadaşlar e, sizlere söyleyeceğim önemli e, haber başlıkları bunlar. Yani çok uzun uzun diye burada size konuşabilirim ama sizi e, böyle sıkmak istemiyorum. Bakın sizlerden ricam e, yani hani ee, kanalımızı beğenip beğenmemeniz, videolarımızı beğenip beğenmemeniz, e, bu videoları paylaşmanızın yani e, bizim için böyle bir çok bir artısı eksisi yok ama e, bu tip hayırlı, güzel çalışmaların e, arkadaşlar daha da böyle geniş kitlelere e, ulaşmasını istiyorsanız e, kanalımıza çevrenizdeki arkadaşlarımızı abone yapın, e, videolarımızı e, paylaşın. Diyorlar bazı arkadaşlarımız, işte hocam e, videolarımızı paylaşmanımız için şu, şu şunları yapmamız e, gerekiyor diye. E, ya biz bu kanalda bir tane de e, abonemiz olsa arkadaşlar bu yayınları yine yapacağız e, Allah'ın izniyle. Ben hatta e, bu kanalı ilk kurduğumda e, bu canlı yayına bir kişi e, katılmıştı arkadaşlar. Ve e, hatta demişti ki hocam. Ee, ''Sizin canlı yayınınızı bir kişi izliyor, o da benim, ben de gidiyorum.'' Ee, demişti. <gülüyor> ben de demiştim ki, ya ''Git, git, tamam sen de git.'' E, demiştim. Evet, madem bir şiirle, e, dörtlükle başladık, bir dörtlükle de e, bitirelim. ''Diline geleni söyleme öyle, sen kime sitem ediyorsun böyle, Allah kulu söyle, halin nedir öyle?'' Dilini tut, sabreyle, tövbeyle. Evet, umutsuzluk şeytandandır. Allah'ın izniyle geleceğe umutla e, bakacağız arkadaşlar. Hani yine diyor ya şair, bakma tasalanıp da karanlığa, ne umutlar gizlidir barında gecelerin diyor. İnşallah çok güzel alımlar olacak. Bakın, böyle e, dedikodu e, şeylerine kapılmayın. E, tamam mı? Bu dedikodu yapanlar, son olarak şunu da söyleyeyim, öyle kapatalım. Hatırlarsanız bu 3000 KPSS alımlarında ne demişlerdi? 600 kişi alınacak, 800 kişi alınacak, 900 kişi alınacak demişlerdi. Biz ne dedik o zaman? En az 3000 alım yapılacak demiştik. O, o yayın yapan arkadaşlar da bize saldırmışlardı yani böyle. Sonra ne oldu? Alımlar açıklandı. İşte bakan dedi ki 2900 küsur alım olacak dedi. Bize bu laf eden bütün e, yayınlar sosyal medyada hepsi canlı yayın yapıyor. Aha biz dedik de oldu falan diye. Ama izleyicilerimiz nasıl mesaj atıyor? Hocam sizi canlı yayına bekliyoruz e, diye. Ya burada e, hani bizim sözümüzün geçip geçmemesi e, önemli değil. Yani bu alanda kim hizmet veriyorsa Allah bin kere razı olsun. E, biz böyle e, dua ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Kapatıyorum artık. Bay bay.